Evet arkadaşlar yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu kürümüz arkadaşlar uyurken yağ yakma kürü. Yanlış duymadınız. Uyurken yağ yakma kürü arkadaşlar. Bunu nasıl kullanacağız? Bunu her gün yapacağız arkadaşlar. Akşam yemeğinden sonra yapacağız. Akşam yemeğinden yedikten bir süre sonra yarım saat bir saat süre sonra tüketmeye başlayacağız. Yatana kadar tüketeceğiz arkadaşlar bunu. Şimdi neler var? Bakın yarım demet maydanozumuz var. Gördüğünüz gibi yıkadık bu maydanozu. Sonra zencefilimiz var. iki parça yağ zencefil bakın. Gördüğünüz gibi şu şekilde bunu da hazırladık. Sonra limon suyumuz var. Bir tane limon suyunu sıktık koyduk buraya hazırladık. Sonra elma sirkemiz var. Bir yemek kaşığı aşağı yukarı arkadaşlar. Da çay bardağının yarısının yarısı kadar diyebiliriz. Sonra bir bardak da temiz suyumuz var. Su bardağı e, suyumuz var. Şimdi malzemelerimiz bunlar. Şimdi nasıl hazırlıyoruz? Bir de robotumuz var tabii gördüğünüz gibi. Şimdi önce maydanozları koyuyoruz robotun içe. Gördüğünüz gibi. Bunu her gün akşam taze taze yapacaksınız arkadaşlar. Şurada da bir parça kaldı şunu da alalım. Evet sonra zencefili, yak zencefili koyduk. Sonra limonu koyduk. Sonra elma sirkesini koyduk. Sonra da bir bardak bir su bardağı suyu koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu bakın e, yapıp tekrar bardağa koyacağız. Ne hale geldiğini göreceksiniz siz. Şimdi sonra çalıştırıyoruz. Bunu e, yaklaşık 2 dakika çalıştırıyorsunuz arkadaşlar. Çalıştırarak. Bakalım ne hale gelmiş. Biraz daha çalıştıracağız tabii. İyice birbiriyle etkileşim edeceğiz. Gördünüz mü? Köpürdü. Köpürmesi Önemli değil arkadaşlar. Bir 10-15 saniye daha yapalım. 2 dakika yapın arkadaşlar. Bunu iyice birbirine karışsın. Gördüğünüz gibi. Şimdi bardağımızı alalım. Tekrardan bakın. Siz bunu 2 dakika boyunca yaparsanız arkadaşlar iyice e, bu şeyler birbirine girer. Yani dibinde böyle çok fazla kalmaz. İyice sıvı hale gelir. Bakın gördünüz mü? Maydanoz yeşil rengine kavuştu. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi bunu nasıl kullanacaksınız tekrar söylüyorum. Bunu akşam yemeğinden sonra yapacaksınız. Yarım saat sonra falan yapabilirsiniz. Sonra yatana kadar bunu yudum yudum içeceksiniz arkadaşlar bu bardağı. Birden içmeseniz de yavaş yavaş. İçeceksiniz. Şimdi biz burada maydanoz, zencefil ve elma sirkesi kullandık. Bunların ne yararları var vücuda bunları da söyleyeceğiz. Sonra uyuyacaksınız arkadaşlar. Bu uykuda e, vücutta çalışıyor. Yağ yakmaya yarıyor. Özellikle göbek çevresindeki yağlar için. Önemli arkadaşlar. Her gün taze taze akşam yapıp yatana kadar bunu tüketeceksiniz. Şimdi bu malzemeler ne işe yarıyor onlara geçeceğiz. Onlara geçmeden önce arkadaşlar... Ee, abone olmayı unutmayın. Abone olur bildirimleri açarsanız size yaptığımız bu küller veya değişik videolarımız yayınlanıyor sürekli. Bunlar size gelecek arkadaşlar. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bizi izlemeye takip edin. Bizi izlemeye devam edin. Şimdi maydanoz, zencefil ve elma sirkesi başka vücutta ne işe yarar onları söyleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar malzemelerimiz ne işe yarıyor vücutta bunlara bakalım. Zencefilin faydaları.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 Hızlandırıcıdır, toksin atmaya yardımcı olur, zayıflatma diyeti tutanlar için yine yardımcı bir üründür. Elmas sirkesinin faydaları Vücudun direncini artırır, sindirim sisteminden faydalıdır, sinüzit sinüz için faydalıdır, hışkırı giderir, ter ve vücut kokularını giderir, soğuk algınlıklarına iyi gelir, yorgunluğu giderir, bacak kramplarını hafifletir, kötü nefes kokusunu ve diş iltihabını giderir, zararlı bakterileri ortadan kaldırır, kan şekerini dengeler, kilo verdirir. Ağrıları hafifletir ve eklem sertliklerine engel olur. Kanser hücreleriyle savaşmaya yardımcı olur. Elma sirkesi cilt içinde faydalıdır. İltihap ve sedef iyi gelir. Ciltteki iltihap ve sedef iyi gelir. Cilt lekelerine karşılık etkilidir ve cilt sağlığını korur. Maydanozun yararları. Böbrek temizliğini teşvik eder. Şişkinliği ve ödemi önler. Küre vermeyi sağlar. Cilt aydınlatma özelliğine sahiptir. diyabeti kontrol eder. sindirimi artırır. Kanseri önler ve tedavi eder. Bağışıklığı artırır, beyin sağlığını geliştirir, göz sağlığını korur, kepek bit gibi kafa derisinde e, kullanılabilir, kafa derisindeki gözeneklerin açılmasında yardımcı olur. Limon suyunun faydaları neler? Limon pH alkalin seviyesini dengeler, bağışıklık sistemimizi güçlendirir, kanı temizler, kan şekerini dengeler, kilo vermenize yardımcı olur. Harika bir idrar söktürücüdür, sindirime yardımcıdır, kemek erimesini durdurur, bebeklerin kemik gelişiminde yardımcıdır. Uykusuzluğa iyi gelir, cildinizi temizler, limon suyu sinirlere iyi gelir, konsantrasyonu ve hafızayı güçleştirir, enfeksiyonlarla savaşır. Soğuk algınlığı ve öksürüye iyi gelir, astım alerjilere iyi gelir, nefesinizi tazeler, mide bulantısı ve araç tutmasına iyi gelir, saç bakımında kullanılır, ev temizliğinde bile kullanılabiliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bizi izlemeye devam edin, abone olmayı unutmayın. Sağ altı kutucuktan tıkladığınızda bütün bilgiler, bütün videoları göreceksiniz. Abone olmayı unutmayın. İzlemeye devam edin arkadaşlar. Teşekkürler.